Arkadaşlar hepinize yeniden merhabalar. Bugün sizlerle birlikte evet iPhone 11'deki iOS 15 güncellemesi hakkında konuşacağız. Evet. İlk öncelikle bildirimlere gelelim arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir sürü bildirimim var. Bir saniye. iOS 15'i güncellemeden önce yani bu güncelleme size gelmeden önce arkadaşlar şu e, şeylerin, uygulamaların, logoları yukarıda gözüküyor değil mi? Küçük. iOS 15'i güncellediğinizde yanında gözüküyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bu arada bu turnam kırıldı arkadaşlar. Hala da acıyor. Birkaç ay önce falan. O yüzden zor video çekiyorum. Neyse. Sonrasında... Ayarlarda herhangi bir değişiklik yok. Bakın. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi birine arayalım şöyle mesela. Buradan. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Bakın. Indirdim. Böyle ayarlar var. Hani işte. Aşağı git falan filan. Böyle arkadaşlar. Şimdi şurada bir video bir de ses miksel olması lazım iki tane daha. Buradan arama açıyorum ve bakın ne olacak. Bakın ses ayarları geldi yukarı. Ye. Arkadaşlar işte güncellemenin farkı bu yani. Neyse. Saklama alanınızda herhangi bir fark yok yalnız onu söyleyeyim bu arada. Saklama alanınızda herhangi bir fark yok. O yüzden güncelleme bittikten sonra saklama alanına baksanız bile bir şey değişmeyecek. Bu arada şunu söyleyeyim. E, denetim merkezine girdiğiniz zaman arkadaşlar buradan istediğiniz ayarı seçebiliyorsunuz. Bakın. Bende hepsi seçilir şu an. Ekran kaydı falan. Bu arada ikinci kanalım e, 64 aboneye ulaştı arkadaşlar. Ona abone olmayı unutmayın. Artık çok video atmayacağım. Nadiren bu kanala yükleyeceğim. Arkadaşlar yol 15'te. Bakın. Hatta yol son 15 güncellemesi. Bu ürünleri hakkında bilgi istediğin Evet. Siri şey yaptık son 15 güncellemesini söyledik. Bize başka sonuçlar verdi. Kısa yoldan bulmaya çalıştım. Maalesef ki e, umduğum gibi olmadı arkadaşlar. Şimdi bize üzgünüm diyormuş. <gülüyor> şaka şaka güldü. Evet bir de şöyle bir şey var. Ben telefonu güncelledikten sonra e, arama yerlerinde şöyle artık siyah siyah çizgiler yok arkadaşlar. Normal bakın şeffaf çizgiler var bakın. Şeffaf şeffaf. Ya, beyaz beyaz şuralarda bu ekran komple siyah olması lazım. Beyaz gözüküyor. Arkadaşlar maalesef kişileri gösteremem. İsim vermek istemiyorum ondan. Görüyorsunuz herhalde bakın. Hafif mavilikli beyazlık var şurada. Evet. Çok söyleyecek bir şey yok. Maalesef Arkadaşlar. Yapamadım. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ios 15 güncellemesi hakkında konuştuk arkadaşlar bu videoda da hepinizi seviyorum görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve bay bay.